beceriksiz becerisi olmayan usta olmayan maharetsiz aciz gücü bir işe etmez olanın durumu güçsüzlük beceriksizlik kişinin ve kuruluşun borcunu vaktinde ödeyememesi durumu aciz kelimesi pek kullanılmıyor bugünlerde. Hoş aciz kelimesine beceriksizlik diyerek belki de bu kelimeyi kullanmamıza gerek de kalmamış diyebilirsiniz. Bu iki kelime arasındaki anlamın zihnimizde oluşturduğu karşılıklarsa birbirleriyle aynı mı, değil mi? Gelin bir bakalım. Beceriklilik asıl itibariyle bir beceriye bağlı. Uzun zaman boyunca spor yapmış olabilirsiniz ama karşınızdaki insanı doğru bir şekilde bu müsabakada yenebilmek için belli başlı becerilere ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla tecrübeleriniz arttıkça daha becerili olup bu müsabakayı kazanabilme ihtimaliniz vardır. Ancak Aciziyet bundan farklı bir anlam taşıyor. Aciziyet Arapça kökenli, aceze kelimesinden türetilmiş. Araplar herhangi bir durumda ihtiyatlı, basiretli olamamak anlamında yani yaşlanıp ihtiyarlamak, kocamak yahut aciz kalmanın nispet edilişi manasındaki men etmek kavramıyla kullanıyorlar. Güncel kullanımlarında ise eğer bir şeyi ortadan kaldırmak yahut yapmak artık kendi ellerinde değilse aciz kelimesini kullanıyorlar. Dolayısıyla Arap dünyasının tarih boyunca kullandığı bu kelime, Rabbul Aleminin vahye inzal olunana kadar putlara karşıydı. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu beyanatta Rabbimiz aciz bırakılanlardan olmadığını ifade ettiği gibi, insanoğlunun her seferinde acziyetini ifade eder. Anlarız ki acziyet, Rabbimizin bizlere gösterdiği hayatın içinde, O'nun takdirinin dışına çıkamadığımız ve becerilerimiz, imkanlarımızın da mümkün olmadığı durumlardır. İnsanız ve ne yazık ki Rabbimizin bizlere takdir ettiği hayatta aciziyetimizi hep unutuyoruz ona karşı. O ise şöyle hatırlatıyor aciziyetimizi Enfal suresinin 26. ayet kelimesinde. Hatırlayın ki bir zaman siz yeryüzünde aciz, tanınan az idiniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz da Şükredesiniz diye Allah size yer yurt verdi, yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden rızıklar verdi. Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiklerine şükretmek, onun aldıklarına karşılıkta yahut izin vermediklerine karşılıkta acziyetimizi hiç unutmamak niyetiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Kadın sağdıcak